selam kova ve balık arkadaşlarım şengülün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili kova balık arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 1 ve 10 aralık arası ekspartner tarot açılımı yapacağım hmm, seviliyorsunuz veya sevildiğinizi bilmek istiyorsunuz size gelen kart sevgili kova ve balık arkadaşlarım baktım ki arkadaşlarım ekspartner tarot açılımlarını çok seviyorlar daha öncesinde biliyorsunuz 2 haftalık yapıyordum çekimlerimi. Şimdi 3 haftaya çıkarttım sevgili arkadaşlar. 1, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 diyerek gideceğim sizler için. 1 ile 10 arası yapacağım çekimleri sevgili arkadaşlar. Öncesinde tabii ki de sizleri çay balı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili kova ve balık arkadaşım. Yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor? lütfen videoları yükledim şöyle bir gözden geçirin aboneliğinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar çünkü önceki abonelerim silini verdi kanal aynı kanal tekrar sizleri oraya bekliyorum şöyle bir gözden geçirin daha sonrasında neler gelecek neler tamamen aşk hayatınıza hitap edecek o kanalım sevgili kovanın ve kovanın gördüğünüz gibi kartı geldi sevgili kova arkadaşlarım ve balık arkadaşlarıma sizler için şöyle bir ve 10 aralık Ekslerde, küslerde barış var mı? Aman Allah'ım canlılık var mı? Giden dönüyor mu? Dönmüyorsa ne düşünüyor? Sevgili kova arkadaşımdan başlayacağım. Balık arkadaşımdan çıkacağım. Kovalardan başlayalım bakalım. Karşı partner. Neyin kavasını yaşıyor? Bir bakacağız. Evet. Sevgili kovalar. 1 ve 10 aralık arası. Ardından 10 ile 20 arası gelecek sevgili arkadaşlarım. Burada bırakmıyorum daha açacağız. Değil mi? Eşit olmamız lazım. Diğerlerini hep 20'şer dakika çektim. Sizinki de öyle olacak. Çünkü bazı arkadaşlarım ay benimki kısa oldu, ay benimki uzun oldu falan. Bundan sonra böyle yapmayı düşünüyorum sizler için sevgili arkadaşlar. En ince detayına kadar karşı partner sevgili kova arkadaşım. Karşı partner doğru yargı yapmaya çalışıyor. Evet. Doğru yargı yapmaya çalışıyor. Tabi bu genel açılım. Ben şu anda kişiye özel bakmıyorum. Kova burcu denildiğinde binlerce, milyonlarca sayısı bilinmiyor. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Onlardan, herkesten bir parça var burada. Ben kartları yorumlamaya çalışıyorum sevgili arkadaşlarım. Size bu uyar şu uymaz. Bu iş budur. Karşı partner doğru yargı yapmaya çalışıyor. Siz ise bakın sevgili kova arkadaşım. Yanlış anlaşılmasın. Affınıza sığınıyorum. Ya kendiniz engellisiniz. Kova arkadaşım sizlere söylüyorum. Çünkü ben de bir kovayım ve kova arkadaşıma söylüyorum ki ya siz engellisiniz ya da kafanızda bir şey var da karşı tarafın engelli olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi bir de böyle bakacağız. Engelli derken herkesi evli barklı diyemeyiz. Anne baba engeli olabilir. Abla teyze engeli olabilir. Aile büyükleri engeldir maddiyat engeldir hiç fark etmiyor Engel. bir engel olduğunu düşünüyor benim sevgili kova arkadaşım karşı partner ise doğru yargı yapıyor sizin için yapıyor mu yapıyor bu noktaya gelindiğinde karşı partner bakın bir gözyaşı bir uykusuzluk durumu var karşı partnere ait burası sevgili kova arkadaşım siz ise hatayı kabul etmem burada bir şey var veya ki buradaki şey sizin anne babanız olabilir maddiyatla alakalı bir şeyler olabilir yani tabi ki de maddiyat değil veya maddiyat öyle farz edelim bir engel bir engel var burada ben hatayı kabul etmem edemem diyor benim sevgili kova arkadaşım zodyak hatayı kabul etmiyor ilişkilerde değil mi sevgili kovalar evet ben kabul edemem diyor kabul edemem dediği durumda Karşı taraf ne yapıyor bakın aman Allah'ım ben kovayı kaybediyor muyum diyor. Durmuyor yine pes etmiyor bakın burada sımsıkı sarılmış bir vaziyette. Sımsıkı sarıldı. Burada ise bir karar aşaması var. Bir anda uçurumun kenarına geliyoruz veya tepelere çıkıyoruz bir karar aşama durumumuz var. 1 ile 10 aralık arası ama bir yerde de ikilemdeyiz değil mi? Bakalım mı kimmiş bu kararı alan? Benim sevgili kova arkadaşım olayı kestirip bitirip arkasını dönüp gidiyor mu? Şimdi hmm, karşı taraf illa da barışalım, illa da uzlaşalım der bu kart. Hmm, dikkatli olmak durumundayım diyor benim sevgili kova arkadaşım. Dikkatli olmak durumundayım. Bir şeylerden mahrum kalamam diyor. Tamam çünkü bir şey var bir şey var burada bir şey var karşı taraf olmaz kesinlikle olamaz ateşlerden benim sana ihtiyacım var yardım görmek demektir benim senin yardımına ihtiyacım var kova sen zodyan bireysin sen hümanistsin sen insan yetiştiricisin benim hatalarım olabilir evet diyor karşı taraf bakın çünkü hatadan da söz eder bu kartımız benim hatalarım olabilir herkesin hatası var ama gel gör ki benim sana ihtiyacım var senden yardım görmeye ihtiyacım var diyecek kova dikkatli tamam hmm. kuvvet kaçıyor kaçıyoruz hadi bakalım kaçıyoruz canlar ama tabi kaçıyoruz derken bir de şöyle de bir durum var canlar şimdi bütün kovaları da bunu diyemeyiz Değil mi? Diyemeyiz. Bazı kova arkadaşımın, güzel kova kardeşimin anne babası engeldir. Değil mi? Karşı tarafta size bir şey uzattı. Illa da senin yardımına ihtiyacım var diyor. Benim de kova kardeşim ne yapıyor? Bay ya da bayansınız. Hani bir eş engeli yok ise fırsat bu fırsat. Madem beni bu kadar çok istiyorsun, ben seninle maceraya varım diyecek engel yoksa bakın eş engeli yok ise ama sizler bilirsiniz değil mi canlar karşı partnerlerinizin ne olduğunu veya kova sen kendini bilirsin değil mi güzelim veya güzel kardeşim bilirsin biliyorsan o zaman burayı da bilirsin bak burası ya maceraya atlayacağım senin ne der ya da ne olur benden uzak dur ben evimi yuvamı seven biriyim der eğer bekar bir kovaysan Karşı tarafla maceraya atılacaksın güzel kardeşim. Fırsat bu fırsat diyeceksin. Ama engelli bir kardeşim sen, kova size söylüyorum ben de kovayım. Ben evimi yuvamı seviyorum. Lütfen bizim aramıza girme. Aramda kara kedi olma diyerek tabana kuvvet. Çünkü bu kartımız fırsatın yanı sıra kaçıştan bize söz eder. Sevgili kova arkadaşım, güzel insan ve karşı partner bana o kuvvet kaçabilirsiniz söylüyorum engellemesin değil misin kendinizi bilirsiniz karşı partnerlerinizi de biliyorsunuz değil mi canlar hadi bakalım şimdi burada bırakmıyorum sonra benim sevgili kova arkadaşımda e, sen bize az baktık karşı taraf geriye bakış yapıyor tahriplerden sıyrılmak istiyor bir şeyleri geride bırakıp tekrar sizinle düzelme derdinde ama oluyor mu bakacağız. Böyle bir sessizlik durumu var. Bir sessizlik, hafiften böyle bir sessizlik durumu var benim sevgili kova arkadaşımda. Çünkü bir şeyler hafiften böyle bir engel durumları olabilir. Olabilir karşı taraf etkiniz altında. Siz de tamam diyorsunuz bakın. Aa ne kadar güzel. Ne kadar güzel canlar. Tamam diyorsunuz. Barışmaya varım diyorsunuz. Karşı taraf ikilemde kalıyor. Hmm, neden diyor acaba kova bir anda dönüş yaptı da benimle barışma kararı aldı aman diyor şimdi ay vallahi bakın canlar seviyorum ya ya ben doğal bir insanım <gülüyor> ben doğal bir insanım şimdi karşı taraf Allah Allah dedi az önce e ben peşinden o kadar zaman ağladım sızladım koştum bu kova şimdi ne alaka bir anda dönüverdi de bana barış eli uzatıyor. Dercesine bakın burada ikilemde kaldı. Kaldı mı kaldı? E, i̇kilemde kalınca bu kez benim kova arkadaşımda durur mu? Aman yani ben de çok meraklıydım sanki. Benim de zaten dikkatli olmam lazım. Olursa olur olmazsa olmaz. Bir şeylerin değişmesi lazım diyorsunuz burada. Tabi bunu hepiniz söylemiyorsun ki bazılarınız söylüyor canlar. Çünkü Binlerce, milyonlarca kovanın bakışını yapıyoruz değil mi? Herkes evet demez, herkes hayır da demeyecektir. Allah, la ilahillallah diyelim mi? Buyurun karşı taraf şimdi illegal durumlarına geçti. Benim sevgili kova arkadaşım kaderi değiştirmeyi yıktı uzlaşmadan yana ya da kabulleniyor, engeli kabulleniyor. Çünkü engel var. Karşı taraf bu kez de buyurun. Karşı taraf korkuya kapıldı. Kovayı kaybetme korkusu içine girdi. Savaşıyor. Benim sevgili kova arkadaşım da bir süre sonra yandı, döndü, sağdı, soldu derken şimdi hedefi çizdi. Çünkü karşı tarafın o da etkisi altında. Evet, o da etkisi altında. Sevgi duyuyor. Karşı tarafa sevgi duyuyor. Ortak noktaya kart atalım mı? 10 dakikayı doldurduk canlar. Bakalım ortak ne oluyor? Ortak bir bitiş durumu var. Bir memnuniyetsizlik var. Bu memnuniyetsizlikten dolayı her iki tarafın bitişi bitişi ama nasıl bir bitiş bu? Yenilenmek. Kartımız yenilenmektir. Yine tekrar bir savaş ama dürüstçe bir mücadele. Dürüstçe bir mücadele. Ardından buyurun. İşte bu. Ah benim kovacıklarım. İşte bu imparator ebedi doyum mutluluk geldi. Bir abi badire atlatacaksınız siz. O badireyi atlattıktan sonra buyurun güzellikler sizin yanınızda. Belli ki siz de birbirinize göresiniz. İşin gerçeğinde sevgili kova arkadaşım. 150 insan karşı tarafta aynı. Süper harika çıktı canlar. Süper işte bu. İmparatoru içinin üstüne ne diyor meleğim Ebedi doyumun üstüne ne diyor Başardın Sonunda başardın diyor Artık zirvedesin Her şey geride kaldı Hak ettiğim pırıl pırıl Zirvenin tadını çıkart Kova ve karşı partneri Sevgili kova arkadaşlarım Çok güzel geldi güzel bitireceksiniz he. Vallahi inşallah Tabii ki döneklik olmazsa Her an her şey olabilir ama Burada bir sevgi durumu var çünkü hiç kimse böyle ağlamaz. Boşuna ağlamaz. Güzel, çok güzel imparatoruça geldi sizlere. Kolay kolay gelmeyen imparatoruça geldi canlar. Ah benim sevgili kovacıklarım. Şimdi kova arkadaşlarımızın 1 ile 10 aralık arası açılımını uzun uzun yaptık. Şimdi narin balıkçıklarımıza geçelim bakalım. Balık arkadaşlarımızın 1 aralık, 10 aralık arası Küslerde barış var mı? Giden dönüyor mu? Ya da barış da yok, dönüş de yok. Akıllarından ne geçiyor? İçlerinden ne geçiyor? En azından bunlara bakarız. Öyle her giden de dönecek diye bir şey yok da. Sevgili arkadaşlarım ama bizden kaçmıyor. Şöyle bir bakalım. Yoluna çıkan yargı yapıyor. <gülüyor> ah benim balıkçıklarım. Hadi bakalım yapacağız. Elbette yapacağız. Yargıyı yapacağız canlar. Eğri mi? Doğru mu? Doğru mu? Elbette onu düşüneceğiz, taşınacağız, ekeceğiz, biçeceğiz, bir sonuca bağlayacağız. Evet sevgili balık arkadaşım bu taraf, bu tarafta karşı taraf. Karşı taraf plan proje yapıyor. Sizi tekrar kendine çekme planı projesi. Evet mutlu aşk bu. Sonucu mutlu aşktan söz eder. Siz ise doğru yargı yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yerde de hem yoğun duygular hissediyorsunuz hem de kırgınlığınız. Ya da ayrılığınıza sebebiyet veren etkenler her neyse biraz da onların kırıklığı, kızgınlığı da var. İçinizde zaman zaman ya tam seviyorsunuz ya da öfke kusuyorsunuz. Böyle bir şey. Benim sevgili balık arkadaşlarım da doğru yargı yapmaya çalışıyorlar. Geçmiş hataları değerlendiriyorsunuz. Bunu yapacaksınız tabii ki sevgili balık arkadaşlarım. Bunu yaptınız mı yaptınız. Bakın. Buraya raddeye gelindiğinde hafiften böyle bir denge kaybınız meydana gelebilir. Uzlaşma yok çünkü. Ama yine de her şeye rağmen nazik olacaksınız birbirinize karşı. Karşı tarafta deseniz bir hayal kırıklığı, bir melankoli, bir pişmanlık. Ah ben balığı niye üzdüm? Ben balığı niye kaybettim? Ben balıkla aramı niye bozdum? O iş bu iş. Buraya gelindiğinde ise bakın tekrar bir denge kaybı meydana daha geliyor. Gelmekle kalmayıp bu kartımız risk almaktan da söz eder. Ardından da sorumluluk var bakın. Burada riski alan kim? Bu sorumluluğu alan kim? Ona bir bakalım mı? Karşı taraf mı siz mi? Çünkü dengeler her an değişebilir sevgili balık arkadaşlarım. Karşı taraf hmm, hemen atağa geçiyor. Sorunları çözelim diyor. Karşı tarafın sorunları çözelim. Vaziyeti karşısında siz de tam boş durmuyorsunuz ister istemez yine ne? Tıpkı burada söylediğim gibi soğuk rüzgarlarınız var. Belli ki geçmişte ne yaşadıysanız bir kırgınlık bir kızgınlık durumunuz söz konusu. Benim güzel balık arkadaşlarımın durumu burada belli. Tamam Öf, yine olmadı diyor bakın ne kadar güzel ama. Karşı partner ne diyor? Of çabaladım babaladım of o da bana daha çok kızdı diyor zaten bana kızgındı balık şimdi daha çok kızdı Üf, hala diyor benim istediğim olmadı ben hala balığı kendime çekemedim ama sen dur her şey bitmedi der yine de bu kartımız partner görüyorsunuz hala bir şeylerin peşinde bir şey değişmeli diyor kader değişmeli bu böyle olmaz tamam diyeceksiniz onay vereceksiniz karşı tarafa ortak nokta anlaşmasına varım diyeceksiniz karşı partnerde bir şeyler değişsin diyor Tekrar sizi aramaya koyuluyor. Hak ettiğimi almak istiyorum diyor. Size sürpriz yapabilir her an. Sevgili arkadaşlarım paylaşımcı sevgi. Bayram sevinci tamam varım diyor sizinle. Ama evliliğe ama birleşmeyi ama sevgililik artık o sizin. Sizin kararınız sevgili balık arkadaşlarım varım diyor. Kutlamaya varım ortaya atalım bakalım tamam adil yoldan diyor birbirimize güvenebiliriz her iki taraf diyecek bunu risk alabiliriz neden olmasın aynen buyurun birbirimize zaten hayranlığımız var biz zafere ulaştık buradaki kart sizi korkutmasın bu kartımız bakın korkuyorsunuz karşı taraf siz herkinizi kastediyor bu kart ama kartımız şunu der niye korkuyorsun sen zaten zafere ulaştın der Zafere ulaşmasına rağmen korkmak demektir bu. İşin güzel yanı. Niçin korkuyorsun? Güzelliği kaybeder miyim acaba korkusu? Ah benim balıkçım korkmayın. Her iki taraf. Her ikiniz busunuz. Kaybetmezsiniz. Gerçek sevgi varsa orada kayıp olamaz canlar. Bakın gördünüz mü? Badireler atlatıldı. Görün işte bayram sevinci. Ortak nokta anlaşması. Birbirinize karşı hayranlık. Açalım mı da aslında ben güzel kartlarda bırakmak istiyorum canlar. Ama diyecek ki benim güzel balık arkadaşım ama sen diğerlerine 20 dakika baktın bize az baktın. E hadi öyle olsun. Dünya kadar mutlu. Karşı taraf. Sizde tamam tek sevgiye yetinmeye varım diyorsunuz. Elinden tutuyorsunuz karşı tarafın. Sevgili balık arkadaşım. Karşı taraf. Aa. Bir anda bir küçük çaplı şok durumları. Siz bazı şeyleri rastgeye alıyorsunuz. Bundan dolayı korku, endişe, ikilemde kalma. Bu neyin şokuymuş? Hmm. Evet. Anladım. Hmm. Başka birinin etkisi altında kalıyor bu insan. Bakın bir süre sonra... Sevgili balık arkadaşım, ben her zaman söylüyorum, insan ruh hali değişkendir. Buyurun işte, başka birinin etkisi altında. Bu etki altında kartı. Bu da sevildiğimi bilmek istiyorum, sevilmek istiyorum. Başka birine çiçek uzatıyor veya kupa uzatıyor veya kadeh, bardak, çay, kahve uzatıyor. Birinin etkisi altında kalıyor sizin karşı partner. Burada da ayrılık diyor, kayıplar diyor. Ama bununla bırakmayacağım tabii ki. Hmm. evet biraz mücadele var evet hmm. gel gitleri var bu insanın daha fazla açmaya gerek yok burada bir yenilenme durumu var bunun sevgili balık arkadaşlarım güzel insanlar hmm. şimdi size dönecek buyurun helal hadi bakalım oldu ay neyse ki ay neyse ki buyurun bu kez karşı taraf her kim ise yoluna biri çıktı bu insanın sizin bu partnerin bu süreç içerisinde yoluna biri çıktı o insanın etkisi altında kaldı bakın etkisi altında kaldıktan sonra güzellikleri düşkünlük bilmem ne falan filan derken yok dedi bu böyle olmaz benim balığı sahiplenmem lazım balık gibi yar olmaz dedi ancak onunla mutlu aşk yaşarım ebedi doyumu balıkla yaşarım dedi buradaki düşündüğü işte sizi bırakıp karşı tarafa gitme gibi duyguları öldürdü bitirdi size bakın ne düşündü sizinle uzlaşmak istedi ilişkilerini tekrar düzeltmek istedi sevgili arkadaşlarım Yalana dolanı yamuk gibi şeyleri de karşı tarafa yapıyor Anlatabildim mi? Sevgili narin balıklarım. Hadi tam 20'yi de tamamladık. Ay bir an böyle iyi yerde bitmeyecek zannettim. Ben her zaman söylüyorum. İnsan ruh hali bir öyledir bir böyledir. Ama yine sonuç itibariyle size döndü. Çok güzel, süper, harikasın. Artık hafifle balık, hafifle güzelim veya güzel kardeşim. <gülüyor> Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda... Yenilikler de güzellikler de sana gelecekmiş sevgili balık arkadaşım daha ne olsun ah ha ah, ah. ha. çok güzel işte bu budur bitti dünyayı açtım şuraya sevgili arkadaşlarım bundan sonra da böyle yapacağım sizler için sizleri seviyorum sevgili arkadaşlarım sevgilerimi saygılarımı sunuyorum tekrar söylüyorum çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum ilişkilerinde kimler mutlu girecek yeni yıla videolarımı yükledim bilmeyen arkadaşlarım için aboneliğe bekliyorum Gözden geçirin. Sizleri davet ediyorum. Buraya da davet ediyorum. Benim olduğum her yere sizleri davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili kova ve balık arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımını tamamladık. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum ve kocaman da öpüyorum. Hadi bay.